Bugün hangi futbolcusu öğreneceğiz? Yanınıza defter kalem alın. Her soruda puanlar olacak. O puanları not ederek 10 sorunun sonunda toplayınız. Topladığınız sonuca göre hangi futbolcu olduğunu öğreneceksin. Dilerseniz geçelim. Birinci soru geliyor. Burada sizler için... 10 saniye süre verilmiştir. Hangi mevkide oynamak istersin? Süreniz başladı. İkinci sorumuz geliyor. Yine aynı saniye. Hangi diziliş senin için uygun? Süren başladı. A. 10 puan. C. 20 puan. B. 30 puan. D. 40 puan. Soruya geliyoruz. Üçüncü sorumuz geldi. Hangi basketbolcuyu izlemek isterdin? Süreniz başladı. A. 10 puan. B. 40 puan. C. 30 puan. D. 20 puan. soru geliyor. Anladığınızı not etmeyi unutmayın. Pasların ne kadar başarılı. Süren başladı. Süren bitti. Aa 30 puan D 20 puan C 40 puan B 10 puan geliyor. Puanlarınızı not etmeyi unutmayın. Nasıl bir kişiliğe sahip? Şu an başladı. bitti. A 20 puan, B 30 puan, C 10 puan, D 40 puan. Puanlar bu şekilde. Görüyorsunuz. Altıncı soruya geçiyoruz. Uzaktan şutların nasıl? Sıram başladı. Sıram bitti. A. 20 puan. B. 10 puan. C. 30 puan. D. 40 puan. Yedinci sorumuz geliyor. Hava toplarında nasılsın? Süren başladı. Süren bitti. A 20 puan, B 30 puan, C 10 puan, D 40 puan. Sekizinci soru geliyor. Puanlarını toplamayı unutma. Antrenman bittikten sonra. Süren başladı. Süren bitti. A 40 puan. B 30 puan. C 10 puan. D 20 puan. Muz geliyor. Puanlarınızı not etmeyi unutmayın. Gol atınca. Süren başladı. Süren bitti. A 20 puan. B 30 puan. C 40 puan. D 10 puan. Geliyor. Son sorumuz. Final maçı penaltılar. Süren başladı. Süren bitti. A 20 puan. B 10 puan. C 10 puan. D 30 puan. Şimdi videoyu durdurup puanlarınızı toplayın. Sorularımız sona erdi arkadaşlar. Verdiğimiz puanları toplayın. Eğer sen 100 ve 130 puan arasında Puan aldıysan sen Bayer Münih oynayan <Gülüyor> Josie kim misin? Eğer sen 140 puan ve 170 puan arasında Puan aldıysan Sen Manchester City'deki Kevin de bu oyunsun geliyor Sen eğer 180-210 puan arasında puan aldıysan sen Barcelona'da da oynayan Gerard kesin. Sıradaki futbolcumuz geliyor. Eğer sen 220 ve 240 puan arasında aldıysan sen Liverpool'da oynayan Yıldız, Sadio, Mane'sin. Sıradaki futbolcumuz geliyor. Sen eğer 250 ile 280 puan arasında aldıysan Virgil van Dijk'sın. Eğer sen 290 ve 320 puan arasında aldıysan Arsenal'da oynayan. Türkiye'yi temsil eden Müslüman futbolcu Mesut Özil'sin. Futbolcumuz geliyor. Eğer sen 330 ve 340 puan arasında aldıysan, sen Paris'te oynayan Fransız asıllı kıyılan MAP'lisin. Eğer sen 350 ile 360 puan aldıysan sen Liverpool'da oynayan Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'sın. Geliyor. 370 ile 380 puan aldıysan Paris'te oynayan Neymar Jr'san. Şartlardaki futbolcumuza geliyoruz. Artık sonlardayız. Eğer 390 puan aldıysam Arjantinli Barcelona'da oynayan Lionel Messi'sin. Eğer sen 400 tam puan aldıysan Portekizli Yıldız ve Cristiano Ronaldo'sun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına hangi futbolcu çıktığınızı yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.